Merhaba arkadaşlar, ben Ali öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ali öğretmenle %100 Kimya kanaldasınız. 10. sınıf tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. İkinci kitabın ikinci ünite ikinci bölümünü çözeceğiz. 11. ile 20. sorularını hepimize kolay gelsin. Umarım faydalı bir video olur. Görsel kumaş kütlesi yarım kilo olan bir giysinin etiketine aittir diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Giysi kumaşının 325 gram polyesterdir. Toplamı 500 grammış yani yüzde yüzü yüzde yüzü 500 gramsa poliester kısmı nedir arkadaşlar yüzde 65 65'i kaç gramdır deriz buradan x eşittir 65 çarpı 500 bölü 100. Şunlar sadeleşir 5 kalır. 5 kere 65 325 yapar arkadaşlar. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımız giyside kullanan kumaşın polyester derişim elastin derişiminin 16.25 kattır. Arkadaşlar elastin %4 polyester %65. İsterseniz %65'i 4'e bölün 16.25 mi çıkıyor diye ya da 16.25 ile 4'ü çarpın eğer 65 çıkıyorsa sonu e, yargı doğrudur. İkisini de yapabilirsiniz. Biz isterseniz 4 de çarpalım, 16.25'i 4 de çarpalım, bakalım gerçekten 16.25 katı %65 mi? 5 kere 4, 20 elde var, 2, 4 kere 2, 8, 2 de elde 10, 4 kere 6, 24, 1 de elde 25, 4 kere 1, 4, 1 elde, şey 2 elde 6, Virgülden sonra 1-2 basamak var, en sağdan 1-2 atlayıp virgül koyuyoruz. Bu gördüğünüz gibi %65 çıktı, yani ikinci yargımız da doğrudur. 3. yargımız giysinin 155 gramı pamuktur diyor arkadaşlar. Pamuk kısmı %31'di. Ne demiştik? %100'ü 500 gramsa arkadaşlar %31'i kaç gramdır deriz buradan. İçler dışlar çarpımı yaparız. X çarpı X eşittir. Ne oluyor? 31 çarpı 500 bölü 100'den. Bu da eşittir. Sadeleşir 5. 5 kere 1 5. 5 kere 3 15. 155 gram pamuktur diyoruz. 3'ü de doğrudur. E şıkkını işaretleyip işaretleyip. 12. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Özdeş kaplara belirtilen miktarlarda sodyum klorür su konularak şekildeki çözeltiler hazırlanıyor. Daha sonra termometre yerleştirilen kaplar özdeş ısıtıcılarla aynı şartlarda aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Bakalım. %30'luk, %20'lik çözelti, %10'luk çözelti. Birinci kaptaki çözelti daha önce kaynamaya başlar. Şimdi kaynama noktası arkadaşlar derişimde doğru orantılıdır. Derişim arttıkça çözeltilerin kaynama noktası yükselir donma noktası ters orantılıdır donma noktası düşer yani kaynama noktası ve donma noktasını düşündüğümüz zaman derişim arttıkça kaynama noktası yükselir donma noktası düşer bunu unutmayın şimdi buradaki en derişik çözelti birinci kaptadır o halde birinci kaptaki çözeltinin kaynama noktası en yüksektir çünkü %30'luk bir çözeltidir birinci kaptaki çözelti daha önce kaynamaya başlar yanlış arkadaşlar en son bu kaynar çünkü kaynama noktası en yüksek olan derişimi en büyük olandır diyebiliriz hatta şöyle yazabiliriz sıralama doğru çünkü birinci çözelti değişiktir 2'den iki de değişiktir 3'ten kaynama süresince kaplardaki çözeltilerin değişimleri artabilir arkadaşlar su buharlaşacağı için çözücü ile derişim ters orantılıdır çözücü miktarı azaldıkça derişim artar bu da doğru e, artabilir arkadaşlar e, ikinci yargı üçüncü yargıya baktığımızda ikinci kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı üçüncü kaptaki çözeltinin çözeltininkinden büyüktür. Derişim daha büyük olduğu için üçüncü kaptan bu yargımızda doğrudur arkadaşlar. İkinci kaptaki çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı üçüncü kaptakinden daha yüksektir. Yani atıyorum bu 110 santigrat derecede kaynıyorsa bu 108'de 109'da kaynayabilir. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. 2 ve 3 doğrudur. Bir yanlıştır. Ve 13. soruya giriyoruz. 13. sorumuzda bir maddenin diğer bir madde içinde çözünmesi çözücü artı çözünen tanecikleri arasındaki etkileşimlerle ilgilidir. XYze maddeleri ayrı kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki saf sular ila, saf sulara ilave edildiğinde şekildeki karışımlar elde ediliyor. Buna göre diyor yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bakın kesinlik ifade ediyorsa her e, ayrıntıya bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım X X suda çözünüyormuş. Su önce arkadaşlar suyun polar olduğunu düşünelim. Çünkü şu şekilde yazılır su. Merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti bulunduran moleküller polar moleküllerdir. Şimdi polardır su. Poların içerisinde ne çözülebilir? İyon veya polar maddeler. Yani X maddesi ya iyondur arkadaşlar ya da polar bir maddedir diyeceğiz. Y apolar maddedir. Bakın Y çözülmemiş. Benzer benzeri çözer. Diyorsak arkadaşlar Y'yi de şuraya yazalım. Y kesinlikle apolardır değil mi? Kesinlikle apolardır. Çünkü çözülmemiş bir emisyon oluşturmuş. Birinci yargımız kesinlikle doğrudur. Y apolardır. X iyonik maddedir. Arkadaşlar X da olabilir. Polar maddede olabilir. O halde burada bir kesinlik yoktur. E, i̇kinci yargımız yanlıştır. Yani kesinlikle doğru değildir. E, Z ile su molekülleri arasında hidrojen bağları etkindir. E, şimdi Z maddesi de aynı şekilde çözelti oluşturmuş suyla. Yani suyun içerisinde çözülmüş. Yani Z'de iyon da olabilir, polar da olabilir. E, hidrojen bağları etkin olabilir. Evet eğer Z maddesi polar bir madde ise ve azot, oksijen yani fon kuralına uyuyorsa arkadaşlar. E, flor, oksijen veya azotun hidrojenli bir bileşiği ise olabilir arkadaşlar. Ama olmaya da bilir. Yani iyon da olabilir. Z mesela sodyum klorür olabilir. Çünkü çözelti oluşturmuş değil mi? Z ile su molekülleri arasında hidrojen bağları etkindir. Hayır olabilir olmayabilir o halde yalnız kesinlikle doğrudur dediğine göre yalnız bir kesinlikle doğrudur 2 ve 3 olabilir olmayabilir. 14. sorumuza geldik. Şekildeki kaplara belirtilen maddeler ekleniyor. A kabına tuz yani saf suymuş 3 de A kabına tuz ekleniyor. Burada bir çözelti oluşuyor homojen karışım. B kabına şeker burada da bir çözelti oluşuyor. Moleküler bir çözelti homojen karışım. C kabına sıcak su konuluyor. Burada saf su, sıcak su. O zaman burada saf su vardır arkadaşlar. Hangi yargılarından hangileri doğrudur diyor buna göre? A kabında oluşan çözeltinin aynı basınç altında kaynamaya başlama sıcaklığı saf suyundan büyüktür. Arkadaşlar, çözeltilerin e, kaynama noktası saf saf çözücünün kaynama noktasından büyüktür, yüksektir. Bu kesinlikle doğrudur. Kaynama noktasını yükseltirken donma noktasını düşürür. Bunu unutmayın çözeltilerde. B kabında oluşan çözelti aynı basınç altında saf sudan daha yüksek sıcaklıkta donmaya başlar bakın dikkat bakın dikkat kaynama noktası yükselirken çözeltilerde donma noktası aşağı iner bakın daha yüksek sıcaklıkta donmaya başlar diyor. Yanlış arkadaşlar. Kesinlikle daha düşük sıcaklıkta donacaktır. Kışın yollara tuz serpmelerinin sebebi budur. E, tuzlu suyun donma noktası, saf suyun donma noktasından daha düşüktür. Yani tuzlu su eksi 10 santigrat derecede donarken e, su ise 0 santigrat derecede donar. E, ne kadar çok tuz eklerseniz o donma noktası o kadar aşağı düşecektir. 2 yanlış. 3 C kabındaki maddenin donma ve kaynama noktaları değişmedi. Z zaten saf su, saf suyun donma ve kaynama noktaları Değişmez. Bu da doğrudur. Hangileri doğrudur diyor. 1 ve 3 doğrudur diyeceğiz. C şıkkını işaretleyip 15. soruya geçeceğiz. Evet. Kış aylarında antifrizde yıkanmamış bazı tekneler donabilir. Tabii ki donabilir. Ee, buna göre diyor görselle ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Havadaki su buharı ile tekneye temas edip buğulanarak donmuştur. Evet. Havadaki su buharı doğru arkadaşlar. Bakın buz tutmuş. Teknelerin deniz suyuna temas eden kısımlar donmaz. Bakın burada da görüyorsunuz çözeltidir. Deniz suyu tuzlu su çözeltisidir. Donmanı Saf suyun ya da safa yakın olan sudan daha düşüktür. O yüzden donmaz. Bu da doğrudur. Tuzlu suyun donma noktası saf suyunkinden düşüktür. Evet çok doğru bir şey. Kaynama noktası deseydi daha yüksekti ama donma noktası düşük. O zaman üçü de doğrudur. E şıkkını işaretliyoruz. 16. sorumuza geçiyoruz. 16. sorumuz Karışımları bileşenlerine ayırmak için bazı fiziksel özelliklerden yararlanılır. Buna göre diyor örneklerinde karışımları bileşenlerine ayırmada yararlanan fiziksel özellik aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Bakalım. Böbrek hastalığının kanını temizlemede kullanılan diyaliz makineleri nedir arkadaşlar? Tanecik boyutu değil mi? Tanecik boyutuna göre çalışır. Evet. Otomobillerde havadaki tozu tutmak için kullanılan hava, hava fitreleri tanecik boyutudur arkadaşlar bu da. İnşaatlarda kumu çakıldan ayırmak için kullanılan elekler tabii ki de tanecik boyutudur. Kum daha düşük, daha küçük taneciklerdir. E, çakıl ise daha büyüktür. Çakıl elektre kalırken kum aşağı düşecektir. Tanecik boyutu A şıkkı. Kolay bir soruymuş. Evet kübra saf su içerisine bir miktar kum koyarak heterojen bir karışım elde etmiştir. bunu içerisine süzgeç kağıdını yerleştirerek karışımı süzmüştür. İyi güzel tamam sudur, e, kum ise süzgeç kağıdında kalmıştır. Kübra bu etkinliğinde bun, buna göre verdiği örneklerden hangileri yaptığı etkinliğe uygun değildir diyor uygun olmayanlar olacağız. Havadaki virüs tutması amacıyla kullanılan filtreli maskeler arkadaşlar bakın burada bir süzme işlemi var filtreli maskelerde havadaki virüsleri tutmak için kullanılır yani bu uygundur fabrika bacalarından çıkan zararlı gazların atmosfere ulaşmasını engelleyen gaz filtreleri evet arkadaşlar uygundur petrolden doğal gaz elde etmek için kullanılan rafinasyon işlemi arkadaşlar burada ayrımsal damıtma vardır tanecik boyutuyla ya da süzmeyle alakalı bir şey değil ayrımsal damıtma çünkü e, gaz elde ediyorsunuz petrolden zift elde ediyorsunuz benzin mazot uçak yakıtı roket yakıtı hepsinin kaynama noktası farklıdır ayrımsal damıtmadır yani üçüncü e, yargı kesinlikle uygun değildir hangisi uygun değildir diyor c şıkkı üçüncü yargı yani Ayrımsal damıtma, rafinasyon işlemi uygun değildir. Evet. Aynı soruya geliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Şekilde ayrımsal damıtma düzeneği ile X, Y, Z sıvılarından oluşan homojen karışım bileşenlerine ayrılmak, ayrılmak isteniyor. Evet. X, Y, Z sıvı karışımı varmış. Bakalım. Kaynama noktası sıra sıralamaları X küçüktür Y'den o da küçüktür Z'den. Yani Z en büyük y ve x onu e, ondan daha küçüktür şeklinde olan karışım damıtma bayun, balonuna koyularak ısıtılmaya başlanıyor. Sıcaklığın ilk olarak 50 santigratta bir süre sabit kaldı. O halde arkadaşlar x'in kaynama noktası 50 celsius derecedir santigrat derecedir. İlk x e, sı sıvısı buharlaşarak ortamdan uzaklaşıyor bir süre sabit kaldı. Sonra artmaya devam ettiği ve 85 santigrat derecede tekrar sabit kaldığı hemen Y'nin kaynama noktasında bulduk. 85 santigrat derecedir. Kaldığı gözlemleniyor. Şimdi Y ortamdan uzaklaşmaya başlıyor. Etkinin bu aşamasında ısıtma bakın bu aşamasında ısıtma işlemi durdurulursa yani Y buharlaşmadan daha 85 santigrat dereceye geldiği anda ısıtma işlemi durdurulursa damıtma balonunun içinde hangi sıvılar kalır? Eğer devam etselerdi Y de buharlaşacaktı ama devam etmediler. Isıtıcıyı kapattılar arkadaşlar 85 santigrat dereceden tekrar sıcaklık aşağı doğru düşünce kapta Y ve Z kalacaktır arkadaşlar. D şıkkı diyoruz ve geçiyoruz 19. sorumuza. Evet yine bir deney galiba. Bakalım ne yapıyormuş. Aşağıda karışımları çözünürlük farkıyla bileşenlerini ayırma yöntemine ait bir etkinlik verilmiştir. Ne kullanmışlar? Cam, honi, naftanın, yemek tuzu, süzgeç kağıdı, spatül, su, 250 ml'lik beherglas. Etkinliğin amacı çözünürlük farkından yararlanarak karışımları ayırmak. Etkinlikte beher eşit miktarlarda naftalin ve yemek tuzu konulur, katı katı karışım oluşturulur, beher glasın yarısına kadar su eklenir, karışım karıştırılır, tuz suyun içerisinde çözülür arkadaşlar, naftalin çözülmez, beher glastaki karışım huniye dökülerek süzülür, süzgeç kağıdında kalan madde kurutulur yani naftalin kurutulur, naftalin sonra buharlaştırma işlemiyle tuzu sudan da ayırabilirsiniz, bu şekilde naftalin ve tuzu birbirinden ayırmış olursunuz. Etkinliğe göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Süzme işleminden sonra süzgeç kağıdında kalan madde naftalin'dir. tabii ki de arkadaşlar suda çözülmüyor. Bu yöntemle heterojen katı katı karışımlar ayrılabilir. Evet arkadaşlar doğrudur. İkinci yargımız da doğrudur. Naftalin ve tuz karışımına su eklendikten sonra sadece tuz suda çözülür. Evet arkadaşlar tuz suda çözünür. Üçü de doğrudur. Naftalin çözülmez. O halde hangisi doğrudur? Üçüne de ulaşabiliriz. E şıkkını işaretliyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır. Tabloda bir grup öğrencinin laboratuvarda bazı karışımları ayırmak için kullandıkları yöntemler ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış arayacağız. Bakalım. Özden ne yapmış? Kalsiyum klorür ve sodyum karbonatın sul çözeltilerini karıştırmış. Oluşan yeni karışımı süzgeç kağıdından geçirerek kalsiyum karbonat katısı. Yani önce çökelme, tepki, çökelme işlemi yapmış arkadaşlar. Net iyon denklemi olan e, kalsiyum karbonat dibe çökmüş. Katıyı e, çözeltiden ayırmış yani süzme işlemi yapmış. Evet etil alkol ve su karışımını ayrımsal damıtma düzenini kullanarak e, ayırıyor arkadaşlar. Kim? Yasemin bu da kaynama noktası farkından yararlanmış. Alkol daha çabuk kaynar. Yani daha düşük sıcaklık kaynar. 75 santigrat derecede kaynama noktası farkı. Farkı. Evet geçelim 3'e. Taylan zeytinyağı ve su karışımını ayırma hunisi kullanarak ayırıyor. Arkadaşlar bu da e, yoğunluk farkından. Çünkü zeytinyağın yoğunluğu sudan daha düşüktür. Yukarıdadır. Ayırma honüsü ile yoğunluk farkından yararlanmış arkadaşlar. Yoğunluk farkı. Yoğunluk farkı. Füsun sıcak suya çay yapraklarını atarak çayın renk ve koku ve tadının suya Arkadaşlar bu ekstraksiyon. Ekstraksiyon. Dur bu işlemin adı. Şekerli suyun suyunu buharlaştırarak şeker elde ediyor. Nedir arkadaşlar? Bu da buharlaştırma. Yani buharlaştırma. Evet. Buharlaştırma. Bakalım. Füsun diyor ekstraksiyon yöntemini kullanmıştır. Füsun'a bakalım. Evet ekstraksiyon bu doğrudur. Yanlışı arıyoruz. Melike basit damıtma yöntemini kullanmıştır. Melike buharlaştırma yöntemini kullanmıştır. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Taylan sıvıların yoğunluk farkından. Evet yoğunluk farkından yararlanmış. Bu da doğrudur. Özden süzme yöntemini kullanmıştır. Özden süzmeyi kullanmıştır. Doğru. Yasemin sıvıların kaynama noktası farkından yararlanmıştır. Yaseminlerde evet kaynama noktası farkından yararlanmıştır. Melike basit damıtma değil. Arkadaşlar buharlaştırma yapmıştır. Buharlaştırarak katı sıvı, sıvı katı homojen katı karışımları birbirinden ayırmıştır. Evet arkadaşlar e, ikinci kitap, ikinci ünite burada bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaş gruplarınızda paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Üçüncü ünitede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.